Senin koyayım Mahmut ben inadını senin Kudumu fakiri. Neredesin sen koyayım ya? Sana kadar para veriyorum koyayım. Patron ben şey dedim. Ee, ya benim bir şey ihtiyacım oldu da o yüzden gittim. Aldım geldim işte. Neyse tamam. Ben içeri geçiyorum. Lan Mahmut var ya senin ben koyacağım bak. Senin Senin ananıyım Senin ananıyım Bu çocuğu artist Bu da bunu bir şeyi Artistlik yapıyor bizden İyarak. Elbisi bizden çıkartıyor Bu Yusa gün hadi dur dur dur ama Mahmut'um Şimdi bu karap için mekanına git, bunun mekanını patlat, ya yak, tarama ara, adamlarla bir şey yap işte. Ne b yaparsan yap, iste istersen tara, istersen patlat. Ne yapacaksan yap. Tamam, gidiyorum ben o zaman. Tamam git. Burada bir şey diyeceğim. Bu hırsız Besat çılgın nerede lan? He, Besat kav e, şey kavga gitti Biz de mi lan? Yok yok, sadece Seri diyor. Önle çekirdeği almış, Diyor e hırsız nerede o da orada e, çılgın E o da orada Tamam bunları ihtiyacım olunca bunların hepsi Kavga izlemeye mi gidiyor Ya vallahi hiç sorma anca ya Çok heyecanlı kavga Yani her gün kavga oluyor ya, iyi, i̇yi para da var ha Besadaga, iyi para kuruyor bak bu işten Adam bazı şeyleri ne başladı böyle bir tane Mekan kurdu Cık, Tamam mı Orada böyle adamları kapıştırıyor En fazla kim dayak gelse, Ondan para alıyor Vay helal İyi para var ha İyi para var yani Aynen Kaçak kişi kaçak içki nereye kadar Doğru diyorsun Vallahi bu Besat'tan korkulur ha Aynen Neyse bunlara söyle De ki e, O dükkana birini alsınlar bak baba var ya He Bak baba hala şeyde mi cinayet burada mı Yoklu atıldı ya Nasıl la sat atılınca Hayalet de atıldı Harun da atıldı Bütün herkes atıldı işte He. Peki karakolda kim kaldı Karakolda yeni kişiler geldi işte. He tamam. O zaman sen akbabaya de. Burayı şey işletsin. Akbaba işletsin. Sen de bu karapçi mekanına git patlatıyor mu? Hem hani ne yapıyorsan yap. Tamam amca. Kazmalar Elimizde Baltalar Belimizde Kazmalar Elimizde Baltalar <gülüyor> Belimizde Kazmalar Elimizde Baltalar da Belimizde Toprağı Kaz Taşı Kaz Demir kaz Elması Kaz Kazmalar Elimizde Baltalar Belimizde Kaz kaz kaz bitmiyor, bitmiyor kazmak dişi. Ben inşatçıyım Hasan Usta ya. Kaz.